Spout'un motor kaidesi. Ataçımızı alıp terse kıvırarak açıyoruz. Uçları böyle kıvrık kalsın. Uzunlukları eşit olsun yeter. O yüzden bu tarafın fazlalığını kesiyoruz. İşte böyle. Bir de şöyle biraz kıvıralım. Aslında böyle öne doğru bakması lazım. İşte böyle. Evet, şimdi pil yuvasının dışına taşan kısımları düzleştiriyoruz. Sonra motorları yapıştırabilmek için uçları böyle aşağı kıvırıyoruz. Evet. Mümkün olduğunca simetrik olmasına özen göstermelisiniz. Evet. Pekala. Tamam. Şu kabloları önümüzden bir çekelim. Bunu yerine sıkıca sabitleyebilmek için şurayı biraz daha kıvırsak iyi olacak. Şimdi, tam ortaya sıcak silikon sıkıyoruz. Silikonun sertleşmesi için biraz bekleyeceğiz. Bayağı bir silikon sıktık çünkü. Üstelik, ısıl bir yalıtkan olan plastiğin üzerine sıktık, o yüzden çok çabuk soğumayacak. Rengi bulanıklaşınca soğudu demektir. Silikon sertleşirken, parçaları sabit tutmak çok önemli, yoksa iyi yapışmaz. İyice ortaladıktan sonra bir daha dokunmamakta fayda var. Silikon soğuyunca motorları takmaya geçebiliriz. Motorları bakır kontakları yukarı bakacak şekilde yerleştirmelisiniz. Motor, ataçın üstünde bu şekilde duracak ve pil yuvasına dik olarak konumlandırmak lazım. Ataçın motorun altıyla sıkıca temas ettiğinden emin olmalısınız çünkü Motoru yerinde tutacak olan şey o. Bunların yerinden oynaması çok kolay. Ataçın her iki tarafına da sıcak silikon sıkıyoruz. Silikon burada, pil yuvası üzerinde olduğundan çok daha çabuk sertleşecek. Çünkü motorun metal muhafazası bir ısı alıcı vazifesi görüyor. Şimdi aynı şeyi diğer motor için yapıyoruz. Silikon kuruduğunda motorları aşağı bükerek küçük robotumuzun ayakları haline getirebiliriz. İşte böyle. Motorları aşağı doğru öyle bükmelisiniz ki robotun ön tarafı hafif yukarı bakmalı. Yani bu taraf bu taraftan biraz daha yüksek olacak ve motorlar birbirleriyle simetrik olmalı.